Herkese selam. Bugün özel istek üzerine Polonya'nın en uygun marketi Biodronka'yı geziyoruz. E, fiyatları lütfen ile çarpmayın ve birim üzerinden hesaplayın. E, i̇yi eğlenceler. Umarım beğenirsiniz. Giriş o tarafmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar giriş burasıymış. Şu salığın <gülüyor> lehçesine güvenip hareket edersek böyle olur zaten. Girdik. Ve girer girmez çiçekler var. Önce bir sepet alalım. Yükleme sepetleri aldık ama benim bunlara boyum etmiyor. Şimdi burası ve vegan şeyleri fiyatları da göstereyim. Bazı smoothieler, 6 zloty, palafel panam vardı. Anne palafel burası full vegan işte. Ve 5-6 zloty genel olarak böyle yazıyor. Vegan şey diye. Da böyle meyveler var. Muz 5 zloty. Ben bu ahududdan alacağım. Ne kadarmış? Bu kadar. Bakın 6 zulatı. Böyle yaban mersini var. O da 5 zulatı. Ananas var 5 zulatı. Avokadolar 26'ymış kilosu ama bu tanesi değil. Böyle kavun var. Kavunu böyle hep şey veriyorlar galiba. Böyle kesik de var. Tam da var. 6 zulatı. Böyle bakın karpuzlar şey dilim dilim. Burada böyle sağlıklı atıştırmalıklar var. Böyle fiyatları, bunlara çok ilginizi çekeceğini sanmıyorum böyle badem mesela, şey ama çiğ badem 57, çiğ yaşayan. kaju da 5, ne, ne anlamadım. Böyle buraya geçiyorum ya, yani burada da böyle bayram şekeri gibi bir sürü şeker var, bayram geliyor herhalde Polonya'ya, şekerler de işte 20 zulati, şu 1 zulatıymış. Aaa çok tatlı, mı alalım. Böyle oreolar var, 5 zulati, şunlar da 3 zulati, İndirimdeymiş ama burası, oraya mı alsak kız? Milka kukileri 4 Zulati. Normal böyle kukiyi çeşitleri 3,49 TL. İşte kocaman tableron 15 Zulati. Bundan da alalım bir tane. Şöyle tofiler var. Bunlar da 12 Zulati. Böyle milkaların en büyük boyu 12 Zulati. Şöyle küçük boyları 4 Zulati. Ay yani böyle. Bu boyları 4 Zulati. Şöyle dev boyları da 12 Zulati bu çikolata eğer Almanya'dan gelen akrabanız varsa bu çikolatadan yememiş olma ihtimaliniz yok ve efsane güzel bir şey 5 zulatıymış bu da. Ben de bir tane alacağım hemen. Otur, salatalıklar şöyle şeylerde poşetlemiyorsunuz öyle alıyorsunuz. Tanesi galiba bu fiyat. Yok kilosuymuş kilosu 6 zulatı. Böyle domatesler 8 zulatı. Kilosu yine böyle normal salkımda 7 zulatı. Kinder var 5 zulatı indirimdeymiş şu Tam an. Alınır aslında. Bu Şunları çok seviyor. Bu şey Kore <gülüyor> atıştırmalı <gülüyor> mı? <gülüyor> şey bu Japon. Japon atıştırmalıymış. Bunlar da 6 Zulatı. Tamam çek artık yeter. Böyle M&M'ler var. 8 Zulatı. 8.50 Twix var. 7 Zulatı. Burası da kahveler. Böyle 8 Zulatı. Şöyle büyük boyları 12 zloti. Bizim evde şundan var ve tadı gerçekten güzel yani. Ama ben filtre kahve almak istiyorum. Ama bunlarda filtre kahve kağıdı bulamadım yani. Filtre kahve kağıdı satmıyorlar galiba. Böyle yakopsun 13 zloti. 9 zloti. Böyle çibo'nun var. 8 Ay yani Burada da çaylar. Zaten bira bedava. Böyle seti 2.49 zloti. Yalan söylemişim. Bu tanesi böyle şey 12'li hali 29 zulatıymış. Ama yine de iyi yani. Buradaki İspanyollar şu birayı önerdi. Bu da tanesi 2.39'muş. Burada da patates falan var. Patates de 3 zulatı 4 zulatı. Böyle burası da. Nasıl böyle bizim Migros gibi. Böyle değişik değişik şeyler var. Aynen kedi tuvaleti falan. Böyle burayı da gezdireyim. Yani burada da indirme olan şeyler var. Biz çorap alacağız. Böyle tarafı. Ay böyle bir şeyler. <gülüyor> Yanılırsın ne kadar ayıp. Böyle küçük halı var. Ay yorgan ne kadarmış. Şimdi yorgan mı alsak indirimden? Böyle çarşaflar var. Küçük bir kırtasiye yeri. Şunu çok sevdim. Yumuşacık bir şey ama fiyatı mıyatı yok. Şimdi şey de bana şey soracak. Çatırır, çatırır. Ha, evet dur o tarafa. Şimdi size bir şey göstereyim. Burası kahvaltılık gevrek. Böyle iki zilatı cornflakesler. Böyle Nesquik var. Onlar da 5 zloti. Şunlardan var. Ben şunları çok seviyorum. Bunlar da 1 zloty'ymış. 3 tane aldım. Böyle büyük boy konflex 3 zloty. Şimdi asıl olaya geldik. Şu e, badem sütü burada 6 zloty. Türkiye'de 40 lira bunlar. Şurası full. 5-6 zloty. Şu barista olan 10 zloty'ymış. Pardon. Onun dışında bunlar 6 zloty. Şu şey de 10 zloty'ymış. Badem sütü. Ama kısacası maksimum 10 zloty şurası. Türkiye'de 40 lira. Siz hesaplayabilirsiniz oradan. <gülüyor> Burçalarda 7 zloty, 6 zloty, 10'lu bunlar. Böyle 30'luları da 12 zloty. Yine bir sürü bira. 2 zloty burası da full. Böyle 2-3 arası değişiyor bunlar. Böyle bunlarda da indirim varmış. <gülüyor> burası da böyle pastane gibi küçük şeyin içinde. Şuradan da bir şeyler alınır. Böyle pizzalar, 2 zulati. Şu ekmekler çok güzel. 75. Ne bunlar? 0.75 zulati. <gülüyor> Zulatin küçüğünü bilmiyorum. Böyle. Kruvasam var. 5 zulati. Böyle set şeklinde. Şimdi bundan alacağım. Buradan böyle bir şöyle şeylerden alıyorsunuz. Onların içine koyuyorsunuz. Bir de normalde eldiven var ama sanırım heh, şöyle eldivenle alıp ...onların içine koyacağız. Hayır abi benim donatım nerede? O kadının çaldığı var ya. Ben geçen sadece iki tane kalmıştı. Nursu ikisini almak istedi ve bir kadın gelip çaldı. Hiçbir şey söylemeden. Orayolu bir tane şu Marshmallow'dan aldım ikisini de tadım denemek için. Orayolu'yu biliyorum gerçi de şu Marshmallow güzel kız. Tatlılar var. Şunlar üçer zloty böyle tatlılar. Donut'lar da iki alana bir hediyeymiş. Onlarda iki zloty, iki 2 zł. Böyle tavuklar 5 zloty dondurulmuş. Tavuklarda indirim varmış. Normalde 9 zlotyymiş bunlar. Şu an 5 zloty böyle paketleri. Biraz daha et devam ediyorum. Yine böyle tavuğun farklı yerleri. 7 zloty bunlar. Şu kıymalar 5 zloty. Böyle kıyma. Burası da 9 zloty. Şunlar da 5 zloty. Şöyle beef. 12 zloty. Böyle kocaman bir tofu var. 20 zloty. Kinder'ın şöyle şeyleri var. 20 zloty. Milka'nın böyle Nutella gibi bir şey var. 10 zloty. Böyle fıstık ezmesi yine 10 zulatı. Şuradaki milkalar hep 4 zulatı. Şu büyükler ayrıca onlar 12 zulatı. Kıymalarda 8 zulatı. Bunlar daha şey sanırım yarım kilo bunlar. Böyle dondurulmuş yemekler var. Bunlar da 20 zulatı. 7 zulatı. Böyle değişiyor fiyatları. Şurada şöyle suşi var hazır. 8 zulatı. Ondan alacağız şimdi. Böyle deniz ürünleri. Şu kocaman şey e, galiba bu 18 zulatı ya. Emin değilim bundan. Böyle burası. Fiyatlar da şöyle ama hangisi hangisini çok anlayamadım. Şöyle balığın kilosu 4 zülatı. Burası da et, salam, sucuk. Böyle fiyatları 3 zülatı, 7 zülatı falan. Böyle hazır makarna var kasede direkt. Böyle pizzalar var alıp yapıyorsunuz. 12 zlati bunlar da. Şu indirime girmiş. 8 zlati tavuklu. Böyle bir şey var. Bir bunu deneyeceğim. Bir şu şey. tortilla gibi şeyler var. Onu deneyeceğim. Dondurmalar var böyle. 12 zlati. Büyük kutu. Oh my god. Minit çaklat bile var. Minit çaklat varmış. 14 zlati. <gülüyor> Hazır pizzalar. 15 zlati. 15 zlati. Bir sürü de çeşidi var. Aldım 2 ben makyaj malzemesi göstereyim. Bu bilinmedik bir markanın ama Baya 10 zlati falan. Rimeller böyle 12 zlati. Ruj 8 zlati. Pudra 11 zlati. Bu şekilde fiyatlar da. Böyle pedler 5 zlati, 6 zlati. Böyle büyük boy cipsler 5 zlati. Bunlar 6 zlati. ve bunların hepsi 6 zlati. Biralar da 2-3 Böyle içki fiyatları da göstereyim. 25 zlati şu ee, ne adı bu ne vodka vodka yine 50 bunlar 20 lirayı yine vodkalar böyle küçüklük küçük tadımlık da var 8 lirayı cinler 40 lirayı 30 40 cekdaniyorsa yok mu bakalım işte on, o yüzden he, o fiyat belirleyici olabilir. Burada valla her boyuttan her çeşit içkiyi bulabilirsiniz. Bayağı fiyatları da gördüğünüz gibi zaten. 6-7 zloty'ye içki yani. Böyle büyük viskiler 100 zloty. Bakın şu label 85 zloty'ymış. 1,5 ee, litresi. Burada CMB var. Bunun da 1 litresi 45 zloty. <gülüyor> Şimdi çıktık alışverişten. E, bol çağırdık. Onu bekliyoruz. Eve gidince neler aldığımı tek tek göstereceğim. Fiyatlarıyla beraber. Burasıydı gittiğimiz market. 180 tuttu benim ve bayağı da şey aldık. E, göstereceğim benim biraz. Benim. Arkadaşlar buradaki ışık yokmuş gibi davranım. Bu arada ayağımla kum. <gülüyor> Dün biz Biç'e gittik. Biç'e gittiğimizi bilmiyorduk ve spor ayakkabıyla gittik ve şu Sen an botla, botla, evin abi. her yeri kum. Yani Biç'e gitmedik, Biç geldi bize. Neyse. Ee, <gülüyor> Ni bu kadar geç <gülüyor> yani, Gülmen mi kötü? bu kadar geç gülmeni onu anlayamadım ama neyse. Şey, şey başlıyor. Hiçbir zaman korkmadım. Yani şu gitmiyor falan. <gülüyor> Kapıyı kapa kardeşim. Hayır gidecek. Ee, bu arada haberiniz yoksa bizim arkadaşımız <gülüyor> lütfen kıdansı varsa yorumlara yazsın bizim hiç arkadaşımız yok burada tanıdığımız çok ama arkadaşımız yok başlıyorum önce bir fişi bulayım bir saniye beklerseniz yani beklemezseniz de keserim <gülüyor> ay ben bugün de boş bir insanım kenara çok boşal şimdi öncelikle toplamda 180 zulatı ödemişim Şunlara. Şimdi ne aldığımı geçiyoruz. Tek tek bunları bulmam gerekecek. Bir de size o işi yok gibi yapın ya. Dur at. Maşallah. Kendi yaptığım hareketlerden geçiyor. Bak kapıyı kapadım. Işık gitti gördün mü? Şöyle bir tortilla aldık. Ee, i̇çinde körü ve tavuk varmış. Yani lehçemiz bu kadar ne? <gülüyor> Benim lehçem bu kadar. Orada bitti. Buna ne kadar verdik? Buna. Abi ya. Türkçe'yi öğrendim ya, Türkçe'yi unutmuşum. Bunu ne kadara aldığımı soracak olursanız, sormadık. Buraları keseceğim için istediğim kadar bekleyebilirim bence. Bunu almamışım. <gülüyor> Listemde <gülüyor> yok. <gülüyor> He, tortiye. Bunu altı, ay şaka gibi ya, altı liraya almışım arkadaşlar şunu. Bildiğiniz oyun yani bu. Dörtlü kruvasan seti. <gülüyor> Nursu 4 diyor ben 5 diyorum. Bakalım. Yok, yok. Kim? 5 zlotiyi 4 tane 4'lü kıymadan almışım. Ya bir pasta aldım. Bu pastayı gösterdim size alırken ve 2 zloty demiştim bu şeymiş 100 gramı. 100 gramı 2 zlotymiş. Yani ben şöyle bir şeyini 9 zlotiyi aldım böyle bildiğiniz kocaman dilim bir pasta. İnşallah tadı güzeldir. Bunların hiçbirini daha önce yemedik bu arada tamamen. Şöyle bir şey aldık. Tipi çok güzel gözüküyordu Asya yemeğinin. Etli, patatesli, marullu, kaşarlı bunları <gülüyor> anlayabildim. Başka ne var bilmiyorum. Başka bir şey varsa da yerim herhalde. ya yani yerken söyleyeyim. Şuradaki Instagram'dan takip ederseniz orada yerken görürsünüz beni. Şöyle bir sushi seti aldım. Aa dur fiyatlarını sömedim. Ee, bu Asya şeyinin fiyatı 5.78 zulatıymış. Yani 6 zulatıya şöyle. Ee, i̇çinde de kaç tane var? O içinde de bayağı varmış. 5 tane. Sosu falan da var. Şöyle bir de sushi seti aldım. Bu da... Iı, i̇yi, iyi, iyi. Biraz önce telefon kendi kendine videoyu durdurdu ve kapattı. Sushi setinde kalmıştık. Sushi setini de 14.99'muş. 2 de indirimi varmış. Yani şu seti de 13 Zuloti'ye aldım. Birinci poşet bitti. Kum, kum uçtu gördün mü? <gülüyor> bir maske aldım. Çünkü şey maskesi bu. 2 tane varmış hmm. içinde. Ee, bu da 3 Zuloti'ydi. Bu böyle şey burun gibi olan maskeler var ya onlarda böyle da... içi iğrenç kokuyor bu arada bunu yıkamam lazım Genel hayır mi? bu arada bunu, ya ben bunları bu yüzden seviyorum işte bunların nefes alması çok rahat oluyor Aa, çok rahat de nefes alıyor arkadaşlar öneririm İkili set böyle ee, bu da 3 zulotıydı galiba aynen tam olarak 3 zulotıymış şöyle bir e, şey aldım beauty blender seti Üçlü lü beauty blender seti de 13 zulotıymış Böyle bir frambuaz aldım. E, 125 gram. Bu da 125 gram altı zulati. Böyle. Tableron aldım. E, bu da... 4 ya da 5. Hayır dur, boyutunu söyleyeceğim. Bunların boyutları çok değişiyor ya. Bu 100 gram olanı. Bu da... 4.99. 4.99 dedi. Var mı altıdan? İspanyol konuşuyor kapıda. Burası İspanyol dolu. Ben La Cisla izlediğim için hepsini anlayabiliyorum. Ander <gülüyor> devrik koyacağım izlemeyen varsa. Hero'uz aynı internetlerden bahsedecek olursun. Batuhan Bey, CV'nizde İspanyolca bildiğinizi belirtmişsiniz. Mülakatta isterseniz İspanyolca devam edelim. Tabii, tabii. Hiç sıkıntı değil tabii. Sí, sí, no problema. el profesor Uno dos tres, Lucía, Polo, Ander Omar, Samuel, Carla, Elite la Casa de Papel, vamos, vamos, vamos. la puta de madre, mierda, eh 100 gram tableron 6 zloty Şöyle kocaman bir kuki şeyi aldım <gülüyor> paketi. Bunun fiyatı da 4 zloty. Şu kinder e, 2.59. Bu da e, Almanya'da akrabası olanların tanıdığı olacağı bir çikolata. Bunların da tanesi 5 zloty idi. Bir kinder aldım. Ya, evet bu şey white olanı. Tadı baya güzel. E, bu da 2.59'muş. Şöyle şimdi silklerden aldım. <gülüyor> Ben bunları Türkiye'de her gördüğümüz Kukusu yerde alırdım. Şey. Bunlar da bir zlatıymış tanesi. Böyle ikili koste altı aldı. Bunların da iki tanesi 16 zlatıymış. Bize böyle hayvanlı bir çıkartma verdiler. Şunu yakalama Hı. Hmm. Ama ne işe arıyor ve nerede kullanacağız bilmiyoruz. Galiba indirim falan bu. Ama anlaşamadığımız için tabii böyle bir indirim kullanma durumumuz yok. Anladım. Son paşet. Şöyle küçük ekmekler aldım. Sabahları sandviç yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bunların tanesi 30 lotiymiş. Yani 0.30. 5 tane almıştım. Bunlardan biri oraya... Bana arkadan rengi şey yaparak. Şunları aldım. Bir tanesi oraya hudomut. Bir tanesi de Şimdi marshmallow. Ya, bu üç tane almadım. Ve neşe geliyor. Çünkü, çünkü beğenemedim hiçbir şey. <gülüyor> Sen üstüne alırsın. 5'li gidiyorsun. Böyle uzun uzun uzun baktım dedim ki iki tane yeter ya öyle alasını gelmedi bedavaydı. <gülüyor> Çok şey bir insanım çünkü ben... Bunlar her zenginin yapması gereken şeyler. <gülüyor> Aa bir tane geçmiş zaten. Acaba iki tane aldım diye mi öyle yaptı? Bir tane geçmiş. 2 zloti tanesi. Yani normalde dört zloti olması gerekiyor ama bana iki zloti yazmış. Şöyle tahıllı küçük ekmeklerden aldık. Bir otuz zlotiymış. Yani ikisi toplam iki altmış. Şöyle bir turta gibi bir şey aldım. Bir şey. Bu da 1, 45 Zuloti'ymış. Şöyle bir yara bandı şeyi aldım. Böyle boyutları vardı. Büyük, küçük falan filan. O yüzden işe yarar diye düşündüm. 7 Zuloti'yi. Aynen 7 Zuloti'ymiş. Şöyle çoraplardan aldım son olarak. Böyle Puma'nın e, toplam 6 çift. Bir de böyle bilinmeyen bir markanın. 3 çift de burada var. E, Puma'ların tanesi 20 Zuloti. Bu da 15 Zuloti. Yani böyle 20 20 şeklinde. Yani altı çift 40 doları, burada da 3 çift 15 doları. Böyle. Bitti. Bu da bir şeyler aldı ama merak ettiğinizi sanmıyorum. Bence de etmiyorsunuz. O yüzden video burada bitti. Şu an annem varıyor görüntülü. O yüzden hemen videoyu kapatam. Yetişebilir mi sizce? Evet. Annem görüntüler. O yüzden videoyu kapatıyorum. Market turunu Elife özel çektik. Kapa kapa. Nasıl selam söyle. Nursun'un en yakın arkadaşı Elif'e buradan selam söylüyoruz. Ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi intro girecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.